...fakıttıkları her kanın bedelini ödeyecekler. Ve hatta ailesi bile... ...Osman için büyük bir cehennem yaratacak. İnegöl... ...gayrı senin değildir. Canımızı veririz elbet. Ama yurdumuzu istersen... ...vermeyiz Osman. Onların hesabını vereceksin. İstediğiniz yerde... ...istediğiniz vakitte. Dostları... ...ahalisi... Ben Osman Alp'ı değirim. Cüneyt safın sizin yalnızdır valide sultan asetle. Kimden icazet aldın da karargah kurdun? Yanında durmayacağım. Ne meyle bir adam? Allah ketti kızı.